Başak Burcu Burçtaşlarım ekran başına Mayıs ayında bakalım sizler için neler var neler yok. Evet sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar diyoruz ya biz aslında bu burç, burç yorumlarının hepsi hemen hemen hepsi yükselen burca göre yapılıyor. Yani en azından bizimki o şekilde yapılıyor. Ve genellikle de bildiğim kadarıyla birçok arkadaş da yükselen sisteme göre yapıyor. Ve bu, bu yorumları genel olarak sizin haritanızdan daha çok gökyüzündeki enerjik yapıyı anlatıyor değerli arkadaşlar. Ve sizin haritanızda kesiştiği noktalarda size olan etkileri aslında size olan etkileri her zaman daha önemlidir. Bu da sizin bireysel haritalarınızda sizleri etkileyen unsurları oluşturur. Astroarif.com'u biliyorsunuz web sitemiz ve kanalımıza beğendiğiniz, abone olduğunuz için şimdiden de çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli arkadaşlar gelelim Başak Burcu'nun Mayıs ayında neler olacak, neler bitecek? Gelin hep beraber inceleyelim. Mayıs ayına 3. evinizdeki Akrep Burcu'nda meydana gelecek bir ay tutulmasıyla başlıyorsunuz. Bu tutulma toprak ve su gruplarını desteklediği için toprak burcu olan siz başaklar için de olumlu etkiler getiriyor. 5 Mayıs civarında bu tutulma kardeş, yakın çevre, akraba, kuzenlerle ilgili gerilimler ve canınızı sıkabilecek gelişmelerle karşınıza gelebilir. Fakat buna rağmen takip eden 6 ay boyunca bu kişilerden güzel haberler alabilirsin. Kardeşin, yakın ve tanıdığın belki ilkokul arkadaşın, veya bunlarla ilgili onların evlilik haberlerini de duyabilirsin. Tabi devam ediyor ay ve 8 Mayıs'a geliyorsun. 8 Mayıs'ta neler olabilir? Bunlara bakıyoruz ki önemli tarihler. 10. evinde ilerleyen Mars, 7. evindeki Neptünden kare bir açı alıyor. Ve bu işiniz, kariyeriniz ve hayallerinizle ilgili biraz mücadele edeceğiniz bir dönemi gösteriyor. Bu tarihlerde ne yapmanız gerekiyor? Özellikle iş konusunda eşinizin veya partnerinizin ya da iş ortaklarınızın yönergeleri sizi yanıltıcı olabilir ve yanıltıcı durumlara götürebilir. Dolayısıyla da burada bir kandırılma söz konusu olabilir. Bir kazık yeme durumunun söz konusu olabilir. İşinizle alakalı fazla beklentilere girebilirsiniz ve sizler için tam bir hayal kırıklığı olabilir. Evet Başaklar işini sizin için önemli biliyoruz ve bu yüzden de ne yapmanız lazım? Gol yememeniz lazım. Otorite ve sizden sizin üstlerinizle yapacağınız tartışmalar birden büyüyüp istenmeyen noktalara hatta işten kovulmalara kadar götürebilir. Ve 8 Mayıs'ta Venüs yengeç burcuna geçiyor ve Venüs yengeç burcuna geçtiğinde bu da sizin 11. evinize Geliyor demek. Geleceğe yönelik hayalleriniz ve hedeflerinizle alakalı güzel ilerlemeler kaybedebilir, kaydedebilirsiniz. Şimdi eğer 10. evinizdeki o açıdan gol yemezseniz, kandırılmazsanız uyanık olursanız 11. eve Venüs geçtiğinde bu sizin için yararlı olacaktır. Ve güzel meyveler alabileceksinizdir. Ama gol yersen ne olacak diyor musun? O zaman o 10. evinde yediğin golü 11. evde İş tazminatı olarak gelecek onu alabileceksin bu kadar ama yine kötü değil yani ikisinde de güzel neticeler var neden çünkü e, birisinde tamam aldatılıyorsun falan ama bir yerde nasibin bittiyse başka bir yere geçmenin zamanı gelmiştir belki senin için daha iyi olacaktır belki de dinlenmen gerekiyordur zaten yorgunsun be Başak Beya, değil mi? Aynen öyle. Şimdi yaklaşık bir aylık süreçte arkadaşlarınızla çeşitli gruplar, düğünler, derneklerle keyifli vakitler geçirebilirsin. Ayrıca bu dönemde bazı yükselen başakların evlilik teklifi alma durumu o var ama kimden? Arkadaşlarından. Bu önemli. Yani arkadaş çevresinden bir etkiler olma durumu söz konusu. Kariyerinizden elde ettiğiniz gelirlerde artışlar gözlemleyebilirsiniz. 9 Mayıs'ta 9. evinizde Güneş-Uranüs kavuşumu meydana gelecek. Ne demek hocam bu? Güneş-Uranüs kavuşumu aniden beklenmedik bir durum. Ama bu durum 9. evde. Eğer yurt dışına gitmek gibi bir düşüncen varsa bu durumda sen cidden ani bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Belki teklif bekliyordun bir anda karşına çıkabilir. Ya da daha başka bir şey olabilir. Bir hakkında dava açılabilir. Dava Konuları gündeme gelebilir ya da eskiden kalmış bir durum aniden karşına gelebilir. Bu Bir yurt dışı seyahati birden gündeminizden de düşebilir, bit edebilir. Yani tam çıkacaksın, valizi hazırladın, kapının önüne taksi çağırdın bir anlattık. Efendim ne oldu uçağı kaçırdınız. Eyvah. Bunun gibi. Yine dediğimiz gibi hukuk, dava, adalet konularıyla ilgili beklenmeyen ani gelişmeler. Eşinizin akrabalarıyla veya yabancı insanlarla olan bağlantılarınızda sıra dışı olaylar meydana gelebilir arkadaşlar. Bunu da bu durumu da hani göz ardı etmemek lazım. Ve tarih devam ediyor. Akıyor. Ne zaman akıyor hocam? 17 Mayıs'a akıyor. Jüpiter'in boğa burcuna geçişiyle birlikte 9. ev konularınızda Yaklaşık bir yıl şansınız açık hale geliyor. Sizi geliştirip büyütecek önemli bir eğitim almaya başlayabilirsiniz. Yurt dışı ve yabancılarla olan işlerinizde başarılar sağlayabilirsiniz. Evet bu 17 Mayıs'taki Jüpiter'in boğa burcuna geçmesi sizi daha da ne yapıyor? 9. evde güçlü hale getiriyor. Belki o uçağı kaçırdınız ama bir sonraki sefere bilet aldınız ve bindiğiniz uçağa tay, tay, tay, ne yapıyorsunuz gidiyorsunuz. Ve o zaman gelsin paralar. Evet ufkunuzu vizyonunuzu genişletecek seyahatler yapabilirsiniz. Bazılarınızın dini ilahi inançsal alanlarla bazı konularla iç içe geçebilirsiniz. Yani inancınızda imanınızda böyle artışlar olabilir ya da dini kitaplar okuyabilirsiniz. Bazılarınız felsefeye merak sarabilir. 19 Mayıs'ta bu evde meydana gelecek olan burcu Yeni Ay'ı bu konuları daha da çok destekleyecek ve yeni adımların atılmasına yardımcı fırsatlar ortaya çıkarmaya başlayacak. Bu konularla alakalı yaşadığınız sorunlar ve problemler ise 19 Mayıs Merkür Retrosu bitişiyle birlikte daha da rahatlatacak ve daha da kendi önünü görebilir hale geleceksin. Ne zaman? 20 Mayıs'tan itibaren. 12 Haziran'a kadar da bu tür konular zihnini meşgul etmeye devam edebilir. Ve şunu da söyleyeyim. Bu Merkür Retrosu özellikle Başak ve İkizleri çok daha fazla etkiliyor. Bilgin olsun. Ben sana söyleyeyim. Şimdi bu Merkür Retroları ile alakalı bir sürü safsatalar anlatılıyor. İşte yani işte sadece elektronik eşyalara bağlanıyor ama sadece elektronik eşyalara bağlamak doğru değil. Doğum haritanızdaki Merkür gerilemesi ya da Merkür-Kırmızı esterinin sizin hayatınızdaki algıları ve anlamları çok daha başka. Yoksa siz mesela doğmuşsunuz. Doğum haritanızda Merkür-Retro bunun anlamının o dönemdeki elektronik cihazlarla hiçbir ilgisi yok. Evet. Bunları ve nedenlerini merak ediyorsanız astroloji eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bir diğer nokta da arkadaşlar videolarımızı beğendiğiniz için şimdiden teşekkür edelim. Ve videoları size yani bu e, konuyu anlatmaya devam ediyorum. Çünkü ay bitmedi. 21 Mayıs'a geldik. Ne var hocam 21 Mayıs'ta? Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Odak noktanız artık daha çok yaptığınız iş ve mesleğinize yönelik olabilir. Toplumda daha tanınır, görünür hale gelmeye başlayabilirsiniz. Ve 21 Mayıs'taki Güneş'in İkizler Burcu'na geçiyor olması sizin arkadaşlar Ciddi anlamda toplumla alakalı konularda güzel etkiler verme durumunu karşınıza getirecek. Yani sizi sosyalleşme noktasında bir tık daha öne götürüyor. Güneş 7. evinizdeki Satürn'den kare açı aldığı için de eşiniz ve iş ortaklarınız ya da partnerlerinizle ilgili bazı statü sorunları ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki bir terfi aşamasındayken bazı engellilerle karşılaşabilirsiniz. Zaten mücadele göbek adınız olmuş. Hakkımızı söke söke alırız da diyebilirsiniz. Yani burada tamamen böyle bir durum var. Mayıs'ın son 10 günü bir iş pozisyonu değişimi yapmak üzereyken bunu gerçekleştiremeyebilirsiniz. Ama dikkat edin. Burada yapılması gereken şey zaten emek verdiğiniz. Verdiğiniz emeklerin zahi olmaması sizin için çok güzel ve yerinde bir şey olabilir. 21 Mayıs'a geldik. Mars Aslan Burcu'na geçiyor. 12. evinize giriş yapıyor. Evet bu ne olacak şimdi burada? Ciddi anlamda enerjinizin ve eforunuzun düştüğü yorgunluk halsizlik arttığını hissedebilirsiniz. Burada ben size şöyle bir bilgi de vereyim arkadaşlar. Özellikle bu yorgunluk argınlığın temel meselesinden bir tanesi Başak Burçları'nın buğday konusunda Bağırsaklarını olumsuz etkilemesi biliyorsunuz başak buğday demek aslında böyle bir olay vardır fakat başak burçlarının sindirim sistemleri çok sıkıntılıdır ve buğday ve türevleri iyi etkilemiyor bu benim gözlemim tabi bu herkes için geçerli değil yani doktorluk anlamında söylemiyorum bunu kendinizi gözlemleyebilirsiniz yani 21 Mayıs ve sonrasındaki yaklaşık 2 ay boyunca fiziksel bağışıklığınız da düşebiliyor bu Mars'ın 12. Evine geç, evinize geçmesiyle zaten enerji düşüklüğünüz ve mücadeleleriniz azalacak arkadaşlar. Yani mücadele enerjiniz düşecek. Çünkü 12. eve geçtiği zaman irade dışı kalacak öfke enerjiniz ve biraz böyle testosteron seviyenizde aşağılara inecek. Benim size tavsiyem biraz burada çenenizin yayına dikkat edin. Çünkü davranışlarınız ve agresyonlarınız problemleri yol açabilir, şikayet edilebilirsiniz ya da buna benzer durumlar olabilir. Bunlara dikkat edin. Malum bu tarihlerde işte bir ne başlıyor? Seçim sonrası durumlar var ve o seçim sonrası durumlarda bu haklıydı, bu dürüstü, bu değildi derken sabah oldu erken biz burada çay şey içerken başınıza iş açmayın. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza bu dönem çok fazla dikkat etmeli. Yapılması gereken sağlık kontrollerinize mutlaka yaptırmalısınız. Beslenmenize ve vitaminlerinize önem vermelisiniz. Bu dönem arkanızda dönen gizlik işler, kıskançlıklar, düşmanlıklarla muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. Hastaneler, bakım evleri ya da kendinizi kapalı hissettiğiniz ortamlarda daha çok bulunmak zorunda olabilirsiniz. Bunun yanında enerjinizi iş dünyanıza yöneltip ibadet ve inançlarınızla hareket ederseniz bilinçaltınızı da değiştirme noktasında önemli başarılar sağlayabilirsiniz. Bilinçaltı konularınız daha çok aktifleşebilir. Burada aktifleşecek bilinçaltı şöyle ki arkadaşlar sizin bireysel bilinçaltınız evrenin bilinçaltıyla temas içerisinde. Siz kendi içinizde bir mücadele enerjiniz var. Yani bir şeyler olmazla başlıyorsunuz genellikle hayatta. Dolayısıyla bu olmazı olur yapıncaya kadar uğraşmak yerine gelin bundan vazgeçin ve bilinçaltınızı bu konuda ikna edin ve o da evrenin bilinçaltıyla temasa geçsin sizi bir adım daha öteye götürsün. Özellikle arkadaşlar 21, 22, 23 Mayıs tarihlerinde biraz böyle şey gibi oldu. Ee, hani bir bankayı arıyorsunuz ya 21, 22, 23. Aynen öyle. 21, 22, 23 Mayıs tarihlerinde sert açılar sebebiyle hukuksal konular, eşin kardeşleri ve akrabalarıyla olan geri, gerginlikler, yabancılar ve uzak ülkelerle olan ilişkilerinizde daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mümkünse bu tarihlerde yapacağınız uzak yolculuklar varsa birkaç gün ertelemeniz de sizin için çok yerinde ve faydalı olabilir. Diğerli Başaklar. Diğerli arkadaşlar bugün sizlere Başak Burcu'nun da neler anlattık? Mayıs ayında karşılaşabileceğiniz bir takım durumlardan sizlere haberdar etmek istedik. Ve umarım sizlerde bu bilgilerden memnun kalmışsınızdır. Tarihleriyle alakalı mutlaka ama mutlaka her zaman için söylüyoruz ki doğum haritası analize daha farklıdır. Danışmanlık almak isterseniz şu anda ekranda görmüş olduğunuz numaradan bizimle temasa geçebilirsiniz. Web sitemiz olan astroarif.com'a bekleriz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğen butonuna bastığınız için çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar sonraki videolarda sonraki burç yorumlarında görüşmek üzere.